Rovaniemi.com sağlık forum sitemize hoş geldiniz. Sonbaharda sağlıklı beslenin yenilenin. Sıcak yaz aylarından sonra fiziksel aktivitenin azaldığı sonbaharda metabolizmamız yavaşlamaya başlıyor. Sonbaharda bağışıklık sisteminin daha çok güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar sonbaharda vücudu sağlam tutmak ve mevsim hastalıklarından korumak için beslenme düzenini tekrar gözden geçirmek gerektiğini vurguluyorlar. Metabolizma hızını korumak sağlıklı bir mevsim geçişini yapmak isteyenler mevsim sebzelerine ve meyvelerine sofralarında daha fazla yer vermeliler. Mevsime uygun aze meyve ve sebzelerle beslenmek metabolizmayı güçlü kılıyor. Havaların soğuması iştah metabolizmasına etki yaparak yeme yeme isteğini artırıyor. Bu durumda yolumuz mutfaktan daha çok geçiyor ve abur cubur dediğimiz gıdalara yönelme artıyor. Sonuç olarak kilo almak kaçınılmaz oluyor. Sonbahar sağlıklı yenilenme zamanı. Mevsimler değişirken genellikle kendimizi yorgun, alsız ve isteksiz hissediyoruz. Sonbahar mevsimiyle birlikte güneşin etkisinin yavaş yavaş azalması, tının düşmesi de psikolojimizi ve vücudumuzu oldukça etkiliyor. Özellikle her besin grubundan gün içinde vücudumuza uygun miktarda almak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor ve mevsim hastalıklarından koruyor. Son yorgunluğunun olumsuzluklarını yok edecek beslenme önerileri. Her sabah uyandıktan sonra 1 saat içinde kahvaltıyı yapmış olmak gerekiyor. Kahvaltıda yumurta, peynir, mevsim yeşillikleri, tam buğday veya çavdar ekmeği ana besinler olmalı. Kahvaltıdan 2-3 saat sonra ara öğün, Alternatifi olarak taze sütle yapılmış kahve içmek sonbaharın tadını çıkarmaya yardımcı oluyor. Sonbahar sebzelerinden karnabahar, famya, babunya, ıspanak, kereviz, semizotu, lahana gibi sebzelere sofranızda yer verin. Mevsime uygun taze sebzelerle beslenmek metabolizmayı güçlü kılıyor. Öyle yemeğinde sebze yiyecekseniz yanında mutlaka protein grubu, yoğurt veya ayran tüketmeye özen gösterin. Süt grubu besinlerin içeriğindeki protein veya uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Öğle Yemeğinde sebze yerseniz akşam yemeğinde et grubuna yönelmenizde fayda var. Zeytin yağlı salata ve tam buğday ekmeği ile birlikte kendinize sağlıklı bir öğün oluşturabilirsiniz. Meyve alternatifi olarak başrolleri armut, ayva, elma, incir, kivi mandalina, nar ve portakal ağız. Mevsim meyvelerini porsiyonlarına uygun tüketmek, günlük almanız gereken besin elementleri ihtiyacınızı karşılamanız için en sağlıklı yol. Gün içinde 2,5 litre su için su her mevsimde tüketilmesi gereken en temel gıdadır. Por yapmak metabolizmayı hızlandırıyor. Mevsim geçişlerine adapte olmaya çalışan vücudunuza dost oluyor. Her gün yarım saatlik orta tempolu yürüyüşler bedeninize yapacağınız en büyük iyilik olacaktır.